Peki hocam, bypass'tan da biraz bahsedebilir miyiz? E, bypass nedir? Evet. Bypass neden? Olur kişiler, e, tabii orada da genetik faktörler var mıdır? Bir defa bypass'ta olan bir kişi tekrar bypass'a maliyeti olabilir mi? Olabilir. Yani bypass'ta işte bu korner damarların daralması ya da tıkanması evet. sonucu e, biliyorsunuz ne oluyor? Göğüste ar oluyor ya da işte kalp bizi geçirme ilişki evet. olabiliyor. Bypass, bypass demek bir şeye pas geçmek demek aslında. Biz ne yapıyoruz, köprüleme ameliyatı dediğimiz damarı ilave ederek o tıkalı yerin ilerisine bir köprü yapıyoruz. Yani tıkalı pas geçiyoruz. Evet. Bypass'ın aslında anlamı bu. Bunu yaptığımız zaman da daha önce kanlanması az olan, az kan giden bölge normal kan gitmeye başlıyor ve bir sefer de efor işte kapasitesi normale geliyor. Çünkü genelde özellikle koroner kalp hastalıklarında e, kritik darlıklar olduğu zaman kişi efor esnasında ciddi problem yaşar. İşte nefesli aralır, göğüs ağrısı olur, yürüyemez. Mesela 500 metre gider, durmak zorunda kalır ya da 50 metre gider, durmak zorunda kalır. Paypass olduğumuz zaman bu şikayetle tamamen ortadan kalkıyor. En önemli faydası bu. Onun dışında e, kriz geçirme e, oranları azalıyor. E, o yüzden Bypass son derece faydalı bir ameliyat. Hala günümüzde e, popülerliğini koruyor ve güncelliğini koruyor. Yani ileriki yıllarda belki işte atölytik doloz bu damar sertlerini yenersek belki bypass ileride kalkar ama şu anda hala e, güncel bir e, ameliyat şekli ve son derecede faydalı bir ameliyat şekli. E, uzun yıllar eğer kişi kendine iyi bakabilir ise yani bu hayat tarzı değişikliklerini evet. eğer uygulayabilir ise Uzun yıllar e, kola kola bir problem yaşanmıyor. Yani stentlere göre falan baktığımız zaman daha uzun dönem sonuçları daha iyi. Ee, bir defa bypass ameliyatı olan tekrar bypass ameliyatı olabilir Tabii iki olabilir, üç de olabilir. Tabii olabilir. Yani, e, yani ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar teknik olarak biraz daha zor ameliyatlar. Reksi e, ameliyatlar. Rişk olarak biraz daha normal göre riskli bir ameliyatlar. Ama yine de yapıyoruz yani yap. E, yani 100 tane normal bypass yapıyorsak, 2-3 tane de böyle Redo vaka dediğimiz, yani ikinci kez ameliyat olan bypass ameliyatları da oluyor. Ee, olabilir yani, öyle bir kural yok. Yani bir bypass oldum, ondan sonra tamam benim bir tıkanırsa bittim diye bir şey yok. Ee, hem e, bypasslardan sonra ileriki yıllarda belki ilave stent gerekebiliyor ya da tekrar bypass gerekebiliyor, olabilir yani. Ama yani öyle çok da korkacak bir durum değil. Yani daha risk az bir şey. Yüzde bir değil de yüzde üç olur riski en fazla yani. İyileşme yani bak... süreci nasıl oluyor hocam? Aynen bir ay bizim ne kas yaklaşık bir hadi bir buçuk <gülüyor> ay diyelim bir buçuk ay içerisinde normal hayatlarına dönüyorlar insanlar bypasslardan sonra. E Tabii az önceki söylemiş olduğunuz vermiş olduğunuz mesajlara dikkat ederlerse dikkat ederse on yıl, yirmi yıl, otuz yıl. Şu yaşam damarlar, süreleri tabi tabi, tabi tabi tabi tabi uzayabiliyor çok çok kesinlikle kesinlikle kesinlikle yaşam süresini uzatıyor bypass ameliyatı ve e, kardiyovasküler olay riski dediğimiz yani işte kalp krizi riski gibi durumları da son derece azaltıyor sporcularda da sıklıkla görünen bir hastalık bypass e, ve kalp hastalıkları sonrasında tekrar spora hayatına dönebiliyorlar mı bu kişiler yani bypass'tan sonra ağır sporu çok ıı, tavsiye etmeyebilir, yani gidip de maraton koşma ya da ıı, daha böyle hani evet. profesyonel futbol değil de ama normal spor yapabilirler. Yani ağır spor yapmadıktan sonra yapabilirler. Özellikle genç yaşta hani bypass olmuş kişiler, ıı, yani bypass'tan sonra çünkü şey bitiyor, problem bitiyor, yani evet. damar tıkanıklığı kalmıyor, kan, yani kalbin kanlanması normale geliyor. Öncelikle efek kapasitesi iyi arttığı için bir problem olmaz. Yapabilirler yani. Peki hocam çok önemli konulardan bir tanesi. Yani stres. Yani stresin kalp sağlığındaki etkisi nedir? Yani stres Biz işte şu süreçten yani biraz bir süreçten, biraz biraz bir süreçten, süreçten geçtik. Evet, yani evet. hala da geçiyoruz. Yani, maalesef stres, yani, de stres. Evet, stres de önemli bir problem. Yani e, stresten dolayı bilinçsiz tansiyonumuz yükselebiliyor. Evet. Bir uyku düzenimiz bozulabiliyor. Vücut devamlı adrenalin salgıladığı için e, kalbimiz çok hızlı atıyor. Ee, aynı zamanda bağışıklık sistemimiz son derece olumsuz etkileniyor. Yani bunların hepsini böyle saydığımız zaman topladığımız zaman e, tabii ki hem şeker hastalığı varsa şeker miktarları artıyor. Evet. Ee, özellikle şeker konusunda ve tansiyon konusunda ciddi Olumsuz etkilere var stresin. Onun için bir kere stresi de baş etmeyi öğrenmek lazım. Ee, yani günümüzde hani öyle kolay bir şey değil. Evet. Ama işte insan onu da öğreniyor zaman içerisinde. Bence öğrenmek lazım. Yani e, ya da böyle bir şey kızdığınız zaman sinirlendiğiniz zaman yani onu uzatmamak lazım. Kısa tutmak lazım. Yani beş dakika, on dakika. Hadi yarım saat en fazla. Hadi diyelim ki o şeyi atlatma işi. Onu, yani bunu Baş etmek insanlar zaman içerisinde, gençken belki biraz daha zor oluyor ama biraz, belki belki bir yaştan sonra ondan baş etmek biraz daha kolay olabilir. Çünkü bunu öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Gerektiği zaman destek almakta fayda var. Gerektiği zaman ilaç desteği de almakta gerek de var. Özellikle uyku düzeni çok bozulmuş ise, geceleri uyuyamıyorsa ise ve devamlı bir sinir stres hali var ise, bu son derece ciddi bir problem. Yani her yönden. Tansiyonunu, kalp hastalığını, şekeri, kanseri, evet. yani işte mesela Covid diyoruz. COVID evet, pandemi, sistemi. Covid ve kalp yani, hastalıkları, tabii yani, kalp sağlığı. Yani bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı Covid'de evet. de. Ee, onun için bağışıklık sistemimizi korumak açısından de baş etmeyi öğrenmemiz lazım. Gerektiği zaman da e, psikiyatrik destek almak lazım. Covid günlerinde yaşadık mı hocam hiç böyle kalp krizleri, kalp rahatsızlıkları, tabi ameliyatlarınızı Yani şöyle yoğun bakımlarda, e, yatan mesela Covid geçiren yoğun bakımda hastalarda böyle ani e, ölümler falan çok sık gördük. Muhtemelen bu kalbi de etkiliyor. Kalp evet. damarlarında tıkanıklıklar, işte myokardit dediğimiz kalp kasında hasarlar, Covid e, ciddi kalbe etkileri var. Yani ilk başlarda bu çok bilinmiyordu. Sadece akciğer kaynaklı e, ölümler olduğu düşünülüyordu ama sonradan da anlaşıldı ki e, kalbi de çok etkiliyor Covid e, hastaları. Covid 19. Evet. E, yani bazı yapılan çalışmalarda e, miokardit dediğimiz, yani kalp kasının iltihabı neredeyse 60-70'lere varan oranlarda, e, kardiyak MR'le çekilen e, serilerde 60-70'lere varan e, miokarditler gözüküyor. Evet. Yani mesela işte aşı karşılıkları işte diyorlar aşıdan sonra myokardit oluyor ama yüz binde bir oluyor. Ama Covid geçirdiğin zaman yüzde yetmiş oluyor. Yani arada farkı varsa bir milyon katı fark var. Yani e, Covid geçirdiğin zamanki e, kalp ile e, Aşı olduğu zaman asla yani yüz binlerce kat, fark var, var arada. O kadar çok yanlış söylentiler oluştu ki Ali Rıza Hocam. İşte e, o COVID'in ilk e, süreçlerinde verilen ilaçların dahi sanki böyle ya, evet. kalp krizi riski doğuracakmış yani gibi bu yanlış bilgilerdi. Bu da bu çok maalesef gündeme geldi. Çok konuşuldu. Yani üzücü tabi. Şu anda mesela yoğun bakıma gelen hastalar maalesef e, hepsi aşısız. Ve tekrar bir artış olduğunu evet, Bu şu andaki e, genel olarak Yoğun bakımda yatan hastaları da baktığın zaman %95'i aşısız Yani e, Anlamıyorum yani. yani Bu aşı işini muhakkak çözmek lazım Son derece ciddi bir problem yani, yani, korona olan insanların yani, sonradan aşı olması da gerekiyor. Tekrar tabii, tabii, korona tabii, olmayacağım tabii. anlamına da yani gelmiyor. Çünkü o. şu tam bilmiyor mu? yavaş yavaş artık böyle 6 ay belki. Artık bir öğrendik hepimiz korona ile alakalı. gerekebiliyor yani aşı tekrarları gerekebiliyor belki de gerekecek bize de ileride. Ee, yani bizim mesela savunucu çalışanları 3. aşı olduk. Evet. Ee, belki alt ay sonra belki bir aşı daha gerekecek. Çünkü bu mutasyonlar e, artık daha belki dirençli. Aşılara karşı belki bunlara karşı da aşı geliştirilecek. Ee, tabii bu zamanla göreceğiz. Ama şu anda aşamada özellikle Türkiye koşullarında yani son derece faydalı aşı var. Bu da faydalanmak lazım. Ee, yoksa dediğim gibi dördüncü şey geliyor gibi dalga geliyor, dalga geliyor gibi. gibi gözüküyor. Şu anda bir artış var işte yoğun bakımlar başladı artmaya ileriki belki de soracak belki şu anda daha erken ama belki İstanbul için söylüyorum böyle 50 Ekim gibi maalesef ee, bu daha da artma ihtimali var ve bunun sebebi de yani en büyük sebebi de insanların aşı olmaması. Belki evet. 20 milyon üzerinde aşı olmayan insan var ee, ve bunlar ııı e hem kendilerine zarar veriyorlar hem de bizlere zarar veriyorlar çevreye zarar, çevreye zarar veriyorlar. veriyorlar yani, yani onlar yüzünden işte diyoruz stres istiyorlar. diyoruz mesela i̇şte, e, kalp sağlığında stres dedik korona günlerinde stres dedik Tabii, stres Yani tetikliyor. kalp sağlığı dedik kalp rahatsızlıkları dedik i̇şte tetikliyor işte hepsi birbirini tetikliyor evet, diyorsunuz maalesef, maalesef çok tetikliyor yani pandemide insanlar hakikaten çok stres oldu İnsanlar hareket edemediler kilo aldılar benim hastalarım çoğu hepsi kilo almış olarak geldi yani niye aldık işte spor yapamadık, yürüyüş yapamadık, dışarı çıkamadık. Kalp rahatsızlığı olan oldu. hastaların tabii, tabii. çoğu kilo Ço aldı diyorsunuz. Hepsinin tansiyonu arttı. İşte kalp yetmezliği varsa kalp yetmezliği arttı, tansiyon varsa tansiyonu daha kontrolsüz hale evet. geldi. Ee, şekere şekeri varsa şekeri daha kontrolsüz hale geldi. Yani son derece ciddi bir durum. Yani insanlar işsiz kaldılar. Yani e ekonomik yönünde çok ciddi bunun. Yani bunları da düşünmek gerek lazım. Sosyal, yani sosyal, gerek ekonomik, yani gerek kültürel. Aşı konusunda bu kadar direnç. Yani çok yanlış. Hadesi.